Bugün 25 Haziran 2021 Cuma Venüs günündeyiz. Dolunay fazındaki Oğlak Burcu'ndaki ay güne kararlı ve ciddi enerjiler veriyor bedensel ve ruhsal daha hassas olabilir yaşamamızda önemli farkındalıklar yaşayabiliriz kariyer iş meslek toplum önündeki statümüze etkileyebilecek gelişmeler olabilir sorumluluk alanları aile büyükleri otorite kavramları ile ilgili dönüşümler meydana gelebilir ay oğlak burcundayken bedenimizdeki kemikler eklemler dişler dizler ve cilt daha hassas olabilir öğle saatlerinde oğlak burcundaki ay boğa burcundaki uranüsü üçgen açı yapacak Bireysel ve yaratıcı fikirlerimizi ifade etmek ve paylaşmak verimli olabilir. Başkalarıyla daha rahat iletişim kurabilir, yeniliklere ve gelişmeleri açık olabiliriz. Değişen durumlara uyum gösterirsek, maddi manevi her alanda daha hızlı ve pratik çözümler bulabiliriz. Akşam saatlerinde ay ile ikizler burcundaki Merkür arasında oluşacak sert açı, Zaman zaman iletişimde aksaklıklar ve yanlış anlaşılmalar yaratabilir. Duygularımız ve düşüncelerimiz arasındaki dengeyi korumaya odaklanmalı, sakin ve sağduyulu davranmalıyız. Gerekli içe dönüşler ve tefekkürle bir süredir ertelediğimiz konuları tekrar ele alabilir, sorunları çözme fırsatları da yaratabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.